Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar geçtiğimiz ay kova burcunda bir yeni ay yaşadık ve ikili ilişkiler alanında önemli gündemlerle meşgul oldunuz. Şubat ayı sizin için oldukça önemli geçmiş olabilir. Keza 16 Şubat tarihinde. Sert bir dolunay deneyimledik. E, haliyle burcunuzdaki bu dolunayla beraber hayatınızda bir takım kırılmalar yaşamış. Radikal değişimler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle tabii ki kişisel doğum haritanızda dereceler tetiklendiyse. Şimdi ise nispeten daha sakin bir aya giriyoruz sizin adınıza. E, Mart ayı gündemine geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa. Kanalıma abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bilgilerden. Açırlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi siz sevgili aslan burçlarının Mart ayında neler bekliyor buna bir göz atalım. Öncelikle 2 Mart tarihinde Balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay Balık burcunun 12 derecesinde etkili oluyor ve sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Bu yeni ayın özellikle Jüpiter'le çok yakın bir kontakta bulunması, Jüpiter'e çok yakın bir alanda meydana gelecek bu yeni ay bu da bolluk, bereket, şans ve kısmet enerjisini aktive edecek haritalarımızda bulunmuş oldukları evlerde. Burada 8. evitamalarına baktığımız zaman özellikle parasal anlamda büyük bir şans halde edebilirsiniz sevgili aslan burçları. Elinize yüklü bir miktarda para geçebilir. Ruhsal anlamda kendinize oldukça bolluk, bereket içerisinde hissettirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Eğer ameliyat, operasyon gibi gündemleriniz varsa bu konuda e, şanslı, talihli süreçler olacağını ifade edebilirim. E, birilerinden destek görebileceğiniz, e, yalnız olmadığınızı hissedeceğiniz, derinleşme noktasında birisiyle derin bir bağlantı kurma, derin bir samimiyet kurma noktasında kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir e, süreç olacaktır bu yeni ay süreci. Aynı zamanda e, tutkularınız, arzularınız, e, bilinçaltınız ve bunlarla yüzleşmeniz söz konusu olacak. Yani bu noktada sizi heyecanlandıran, sizi mutlu eden konular nelerdir? E, hangi konu içinizde kıpır kıpır ediyor ve hareketlendiriyor? Bu konulara odaklanacağınız bir yeni ay olacak gibi gözüküyor açıkçası. 6 Mart tarihinde Mars Kova Burcu'na geçiyor ve aynı zamanda yine 6 Mart günü Venüs Kova Burcu'na geçiyor. Şubat'ın ortasından beridir Mars ve Venüs'ün birbirleriyle senkron şekilde ilerleyişi çok sık rastladığımız konulardan değil. Öncelikle Oğlak Burcu'nda başladı Venüs ve Mars'ın temasları. Şimdi ise... Kova burcuna doğru ilerliyor. Bu etkileşimi siz öncelikle günlük rutinleriniz, hayatınız, iş dengenizde yaşamışken şimdi ise ikili ilişkiler alanında yaşıyor olacaksınız. Gerçekten yalnız olan aslan burçları için çok tutkulu ilişkiler başlama ihtimali söz konusu. Veya bir ortaklığı projeye dahil olmak, bir planınızı hayata geçirmek adına birinden destek görmek, birinin size el uzatması, ikili ilişkilerde özellikle sizi harekete geçirecek, heyecanlandıracak kişileri hayatınıza çekmeniz gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu aynı zamanda yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme anlamına da gelebilmekte. Dolayısıyla sizi harekete geçirecek bir takım etmenler olduğunu söyleyebilirim. Evet devam ettiğimizde 9 Mart tarihinde Merkür balık burcuna geçiyor Merkür kova burcundaki transitini tamamlayarak balık burcuna geçecek ve yavaş yavaş gündeminiz Aslında 7 evden 8 ev noktasına doğru ilerlemekte Merkür kova burcunda daha Analitik bir yaklaşım benimserken balık burcunda Aslında çok rahat ettiği bir konumda değil biliyorsunuz Merkür ikizler ve Başak burcunun yönetici gezegeni olduğu için Yay ve balık burçlarında biraz dağınık çalışır ve e, tam anlamıyla kendi kapasitesini ortaya koyamaz. E, bu noktada Merkür'ün 8. ev geçişi özellikle parasal konularda bütçe dengesi sağlamakta zaman zaman belirsizliklere, aldanmalara, kafa karışıklıklarına sebebiyet verebilir. E, daha çok zihniniz bu alanda odaklı olacak. Kiminle ne kadar derinleşebilirim, e, borçlarımı nasıl ödeyebilirim? Yeni bir işe nasıl girebilirim? Kaynaklarımı nasıl değerlendirebilirim? Yatırımlarımı nasıl yapabilirim gibi gündemleriniz varken bu konuda biraz kafanız karışabilir. Birden fazla alternatif ve çeşitlilik sizi zorlayabilir gözüküyor. Bu nedenle bu konuda belki de biraz daha stabil bir şekilde ilerlemeniz ve çok ani karar almamanız daha uygun olacaktır. 18 Mart tarihinde Başak burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay oldukça önemli bir Dolunay. Çünkü gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu uçurtma açı kalıbıyla beraber Kuzey Ay Düğümü ve Plüton'un da etkileri destekleyici görünümleri var Dolunay esnasında. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Özellikle 2 ve 8 aksalarının hareketlendiğini görüyoruz. Yine maddi gündemler, parasal konular... Bütçe dengesi gelir ve gider arasındaki dengeler önemli olacak gözüküyor bu dolunay anında. Pluto biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda, Kuzey Ay Düğümü ise Boğa Burcu'nda bulunmakta. Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu'nda özellikle 10. ev konularında kariyer hayatınız, geleceğinizi şekillendirme noktasına çok kadersel temalar ve detaylar karşınıza çıkarmakta. Pluto ise Oğlak Burcu'nda özellikle bu noktada iş hayatınız, günlük rutinleriniz, beraber çalıştığınız insanlar, ekibinizle alakalı dönüşümleri tetiklemekte. Burada birçoğunuz açısından özellikle maddi anlamda durumunuzu değiştirecek, güncelleyecek yeni bir iş girişimi gündeme gelebilir gözüküyor. Belki bir iş başvurusunda bulunuyorsunuz, belki mevcut işinizi büyütüyorsunuz veya genişletiyorsunuz, belki yeni bir iş kuruyorsunuz veya mevcut işinizden ayrılıyorsunuz. Yani hem kariyerinizi hem itibarınızı, geleceğinizi, iş pozisyonunuzu ve aynı zamanda maddi durumunuzu etkileyen bir konudan bahsediyor bu Dolunay Dolayısıyla burada iş değiştirmek isteyen aslan burçları varsa bu dolunayla beraber bu gündemler tetiklenebilir. Gelir gider dengesi ile alakalı e, konular çok daha fazla gündeminize oturabilir. E, ancak bu Dolunay'ın bir kötü e, etkileşimi, sert etkileşimi olarak değerlendirebileceğimiz Lilith ile bir karesi var. Lilit biliyorsunuz ikizler burcunda bulunuyor olacak dolayısıyla değişken burçlarda böyle bir gerilim hattı oluşmakta ikizler burcu sizin haritanızın 11. evinde burada özellikle hayallerinize ket vurmak isteyen dostlarınız arkadaşlarınız veya çevrenizde sizin hayatınızdaki değişimleri gözlemleyen kişilerin olumsuz müdahaleleri art niyetli müdahaleleri olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla hayallerinizden vazgeçmemeye çalışın ve çok uçuk hayaller kurmamaya çalışın. Güvenmediğiniz insanlarla yeni projelerinizi, yeni umutlarınızı çok fazla paylaşmamaya çalışın. Özellikle kalabalık ortamlarda bunları çok fazla dillendirmemeye çalışın derim. Ancak onun yanı sıra maddi anlamda yeni bir kapı açacak, eski gelir kapılarını unutturacak bir değişim karşımızda gibi gözüküyor. Bu Dolunay enerjisi birçok haritaya güzel şanslar ve fırsatlar getirecektir. 20 Mart tarihine geldiğimizde Güneş, Balık burcundaki transitini tamamlayıp Koç burcuna geçiyor. Güneş'in Koç burcu geçişiyle beraber artık yavaş yavaş baharın gelişini gözlemliyor olacağız ve Güneş'in Koç burcu geçişi sizin yükselen derecenize çok güzel açılar yapacaktır. Koç burcu sizin haritanızın 9. evini yönetmekte. Burada özellikle seyahat, trafiği, yeni fikirler, yeni İnsanlar, yeni bakış açıları geliştirmek adına fırsatlar yakalayabilirsiniz. Birçoğunuz seyahat imkanları yakalayabilir, yeni yerler keşfedebilir. Bir konunun peşine düşebilir, bir konuyu araştırmaya ve yeni bir inanç sistemi üzerinde çalışmaya başlayabilir. Belki birçoğunuz yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra burada yeni tanışmalar, yeni fikirler ve yeni bakış açıları oldukça aktif olacaktır. Hukuksal gündemleriniz varsa, adalet ve hak arayışları ile alakalı gündemleriniz varsa, yine güneşin buradaki etkisi bu alana bir ışık tutacak nitelikte gözüküyor. 27 Mart tarihinde Merkür de Koç burcuna geçiyor. Merkür'ün Koç burcu geçişiyle beraber hem Güneş'in hem Merkür'ün 9. evinizde ilerleyişi yeni bir merakınız olduğunu gösteriyor. Bu merakın peşinden gidiyorsunuz. Bir konuyu araştırıyorsunuz. Belki yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni gündemleriniz var. Burada belki bir çoğunuz açısından hukuksal konular gündemde olabileceği gibi aynı zamanda bir yurt dışı meselesi de söz konusu olabilir. Bu tarz bir seyahat veya taşınma, yerleşme gibi gündemleriniz varsa bu alanda da şansınızı değerlendirebileceğiniz etkileşimler hem Güneş'in hem de Merkür'ün bu alanda bulunması. Evet ayı kapatırken 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Erdüğüm arasında çok güzel bir etkileşim var. Neptün-Kuzey düğümü seksil açısı oluşacak. E, Neptün biliyorsunuz uzun zamandır balık burcunda sizin 8. evinizde özellikle harcamalar gelir gider dengesi başkalarından beklentileriniz ve bunun ne derece karşılandığı gibi konularda zaman zaman elizyonlar e, söz konusu olmuş olabilir bazı hayal kırıklıkları yaşamış ve bazı ruhsal dönüşümler yaşamış olabilirsiniz bu alanda Kuzey ay düğümü ise boğa burcuna geçti sizin artık haritanızın Tepe noktasında burada özellikle e, sizi kadardersel olarak İlerletecek ve bir şekilde sistemin mesajlarını size iletecek olan yola doğru gittiğinizde aslında bir takım maddi manevi destekler göreceğinizi de gözlemleyebiliyoruz. Yani birilerinden bir takım destekler beklediyseniz aslında ilahi olarak bu desteklerin farklı kanallardan geldiğine şahitlik edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir yerden beklediğiniz toplu para, tazminat, hak ediş gibi alacaklar varsa bunlarla alakalı da güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi söyleyebilirim kadersel anlamda bir takım destekler alacağınızı görüyoruz bazı hayalleriniz gerçekleşecek belki bir çoğunuz kredi imkanıyla beraber kendi işini kuracak belki çok derin bağlantı kurabilecekleri bir kişiyle tanışacaklar ve bir hayallerini gerçekleştirme noktasında ilk adımı atıyor olacaksınız sevgili aslan burcu evet mart ayı gündemi bu şekildeydi umarım huzurlu sağlıklı mutlu keyifli bir ay olur sizler için